Ankara'da Eti Belediye Başkanı da burada kendisine teşekkür ediyorum. Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret ettiğimde Türk milletinin büyüklüğünü, Türk milletinin tarihini, geçmişimizi ve birlikteki başarılarımızı orada görme imkanı buldum. Gerçekten o müzenin hazırlanmasında iradeyi ortaya koyan, vizyon ortaya koyan o güzelim eserlerin gerek ee, heykellerin yapılmasında gerek o ortamın oluşturulmasını ve aynı zamanda ressamın o Ergönögon Savaşı olsun, Kurtuluş Savaşı olsun, Manazgirt Savaşı olsun, İstiklal Savaşı olsun, hepsinin resmedilmesinde ortaya çıkan o güzelliği bir kez daha takdir ettiğimi ifade ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibini emeği geçenleri de bu vesile kutlamak istiyorum. Herkesi de bu sergiyi, bu müzeyi görmeye davet ediyorum. Bir Türk insanı olarak gerçekten... Böyle bir müzeyi herkesi ziyaret etmesi lazım. Çünkü büyük bir vizyon, büyük bir esir. Orada da tabii ki bir takım değerlendirme oldu. İnşallah 1571'de Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ı nasıl 80 bin şehit vererek fethettiğini da Kıbrıs'taki bir müzede sergileme fırsatı bulacağız. Değerli başkanım. Evet efendim, ödül takdiminde refakat etmek üzere Eko Avrasya Kurucu Başkan Vekilimiz ve İspir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Coşkun geliyor. Ödülünü almak üzere de Eti Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel, Türk kültür ve sanatının gelişmesi, Türklük şuur ve bilincinin gelecek nesillere aktarılması hususunda yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözlerinde ifade ettiği üzere, Etimes kutluğumuza kazandırmış olduğu Türk Tarihi Müzesi ve Parkı'ndan ötürü de Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz.